Az tanesi telaşlanır yaza doğru Mis kokun dururken hüzne yasa boğdun Meydan oku yandın sen Gökyüzüne söylenmesin ne ara Gözümden düşer oldun Beklemedi verdi sana gelen son uçak Artık yeter lütfen zorda olsa var sonuca istediyormusun musun yağmurun başladığını Sarı sıklam oldum yine her tarafım sen kokucak Seninde kalır geçmiş neresinden üflesen Kokun gelse götürür ila temencecik rüzgar eser işin gücün yoktu sanırım kalbimde Torba tuttun organlarım birer birer Sana müptezel parçalandı yüreğim Özetledi kırıntısın sence seninleyken Düşer mi hiç kalbinizde şehrimde Deniz yok ki da değilim Buralarda ne işim var söylenmesin deniz kızı Yanmak istemiyorum artık ateşleri söndürün Olanlar hiç sayamam olamaz bu gez hoşgörü Yanlış yazılar var şu paketlerin üzerinde insanı sigara değil sevmek öldürür Saçıyorsun söyle sana Nasıl doyabilirim Yapamazsın bensiz Seni senden iyi bilirim Aldın beni benden Senin için ölebilirim Kanatlarım kırılsa da Uçurumda benim. Gücüm iyice alt çaldı bak yollarım kavisli yüreğe kalem saplamışa yazmak basittir alt üst eder seni girip kadın hayatına seni hep seveceğim der. Hasiktir. Ay ile haberleşip gelmeyen gecesin Yüzü dışar yıldızların kalır mı hiç neşesi Arkeolog sanki gelir yürek dert deşesin Aklı az ziyaretçi saçma hayatıma bilmecesin Bakış atar ansızın sen dolu arkadaşım gözüm serpte Lakin cümlelerle parçalanır taşın özü Yağan yağmur dele gelse neler anlatır bize Zamanlı ilaçtır da neden çare bulmaz derdimize Bulutlar çok güzel ne olur kararınca özlemek Bir utanmasam gelip kokuna sarılcam Ne içkisi güzel Almaya gerek mi var kafam zaten trilyon yanımda sen olunca yalansa olur belmi tonu sence yürek germe onu beyazlar diyarım yürecek mi kirli yolu haydi ver bir yorum dünyanın onca gezilesi yeri varken ben hoşuna gitmek istiyorum ne seçiyorsun söyle sana nasıl dayabilirim yapamam